Bolleme <gülüyor> bizi artık bir şey yazıyormuş gibi yapma Aç aç Aç Sağ ediyoruz. bağlantılı tamam. kontrolürüz Hadi. GİR Tıkladım Ne? Neyin? Karaya basabilir miyim artık? Abi sen yine iyi başladın benim şu an 3 kalbim var artık Niye Ne oldu? Abi s**in <gülüyor> Bu arada Abi sen niye? Minecraft'ınız var mı? Hayır yok ya yok. o yüzden bu ordayız Ağabey. <gülüyor> Abi server çöktü ya. Server çöktü. Yaşıp oluyor diyor. Ve boşluktayım. Kırıl attık. Kırıl Kaybata fuck. Bütün başını açtı Sky. Çocuk Ice Bucket Challenge. Oo Sky seçeyim şunu. Abicim. Geldiğini görüyorum. Abi hani. komik giddi. Şirin 430 kişi girmeye çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 1000 kişi kapasite var. Girmeye çalışıyorsunuz. Sunucuyu bok yaptın. Kim Beş bin saniye olum Beş bin dört yüz kişiye girmeye çalışıyom Abi ciddiye misin? TUS Şu an pink yok bu arada Ver lan Gidiyorum Bin yirmi şaka mısın sen? Abi gördüm, gördüm. Bir oh, saniye bak Abi gördüm Bir saniye Aha kara parçası mı Hayır Aaaa kara oh, Abi, abi kara parçası Abi kara parçası Abi, abi çok iyi. Dur renderdasın <gülüyor> <gel? gülüyor> bakıyorsun böyle. O da şükür oh, yes. olsun ya Rabb'i şükürler olsun. <gülüyor> Kapanın, <onu da> gel. <gülüyor> ah, abi, gel. Abi. Asistanlar diyor. Abi. Sıkay bastı Ya <gülüyor> <kır şunu> <gülüyor>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 çılı sever çılı. 99 kişi var. Üçüme dolmuş birbirine. Kraliyet. Al işte, al işte, işte az kırılmak. Bu tabii daha kötü. abi ya. Yatıp bir işte dakika için mi böyle bir şey yaptım? Kaçam öleceğim. Saol yem çöktü saniye. Horsaya